Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videomuzda sizlere indikatörlerden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere kripto paralarla veya hisse senetleriyle ilgileniyorsanız... ...indikatörler bizim olmazsa olmazımız arasında yer alan araçlar. Şimdi analiz kısmında indikatörlerin görevi çok büyük... ...ama şuna değinmekte büyük bir fayda var. Hiçbir indikatör %100 kazanç getirisi size garanti etmez. İndikatörlere güvenerekten %100 işlemlerinizi yapmayın sonrası sizler için kötü olabilir. Videoya geçmeden önce bu videoda anlatacaklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Unutmayın herkesin kendi fikri var. İndikatörler size al sinyali vermiş olsa dahi o günkü atmosfer veya piyasanın gidişatı çeşitli olumsuzluklara sebep olabilir. Dilerseniz yavaştan başlayalım. Şimdi önümde Bitcoin'in USDT bazlı grafiği var arkadaşlar, finans grafiği var. Burada 4 saatlik zaman diliminde grafiğime bakıyorum. Şimdi... Benim kullanmış olduğum indikatörlerden de bahsedeceğim. Ama temel anlamda kullanılan indikatörlerden başlayalım. TradingView'e e girdiğimizde burada FX adı altında bir tane seçenek var. Buraya bastığımızda göstergeler ve stratejiler paneli açılıyor. Şimdi bu göstergeler ve stratejiler panelinde ücretsiz bir sürü indikatör var. Peki bu indikatörler ne işe yarıyor? Öncelikle MACD indikatöründen başlayalım. MACD indikatörleri bize... ...neyi göstermeyi amaçlıyor. Bunu bahsetmek istiyorum. Buna değinmek istiyorum. 4 saatlik grafik önümde açık. MACD indikatörüne baktığımız zaman... ...yükseliş ve düşüş trendlerinin başlayacağının habercisi... ...buradaki kesişimlerden meydana çıkıyor. Yani şuraya bir bakalım. Şimdi Bitcoin 52.816'dan güçlü bir satış yemiş grafikte. Ben onu rahatlıkla görebiliyorum. Bakın 52.800 tepe noktası aynen şurada başlıyor. Buradan bir düşüş başlamış... Ve buraya kadar düşmüş. Ardından bir yükseliş trendi başlamış. Peki ben yükseliş trendinin başlayacağını... Nereden haberim olacak? Mavi ve turuncumsu bir çizgi var burada arkadaşlar. Bu çizgileri kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Mavi çizgi, turuncu çizgiyi yukarı yönlü kestiğinde bana diyor ki bir yükseliş başlayabilir. Yani ben şu bölgede işleme gireceğim zaman, şu bölgede işleme gireceğim zaman yükselişin başlayacağını düşünebilirim. Burada görmüş olduğunuz gibi şu seviyelerde yükselişin başlayacağını söylemiş, anlıkta %4 vermiş... Ama kesinlikle %100 kazanç sağlamaz arkadaşlar. Ben MACD indikatörünü kullanmıyorum. FX'e yeniden bastığımız zaman başka bir indikatör bakalım. RSI göreceli güç endeksi. Şimdi bu indikatörün amacı oldukça basit. Kullanımı da gerçekten çok basit. Şimdi ben burada bir tane çizgi görüyorum. 70 ve 30 arasında temel anlamda anlatacağım şey şu RSI 30'a düştüğü zaman alım yapın 70'te satın yani bunun mantığı aynen bu şekilde çalışıyor E şimdi bir bakalım uzun vadede 4 saatlik grafikte bizlere ne sunmuş hemen şuradan başlayalım şimdi 19 Temmuz'da 30 seviyesine bir adet iğne atmış diyebiliriz 30 seviyesi şurası buradan işleme girdiğimiz zaman hemen şuraya kadar çıkmış ama bizim şurada satacağımızı varsayalım yani 30'dan alıp 70'den alma stratejimize göre aynen şu seviyeler oluyor. Şimdi 30 seviyesi şu bölge oluyor. 29.000 seviyesi. Buradan alıp şu seviyeden... Sattığımız zaman %14'lük bir kar bize bırakıyor. Bitcoin üzerinden anlatıyorum. Bütün grafiklerde bu indikatörleri kullanabilirsiniz. RSI'nin temel anlamda iş değişinden bahsedecek olursam da 70'li bölge satıcılı bölgenin çok fazla olduğu bölgedir. 30'lu bölgeler ise alıcının yoğunlukta olduğu bölgelerdir. Arada da elinde bir destek bölgesi var, bir çizgi var orada. Buradan da sekmeler olabiliyor. Ama garantiye garanti almak adına 30'dan alım yapabilirsiniz, 70'ten de satabilirsiniz. RSI indikatörü bizlere bunu sağlıyor. Tekrardan hatırlatmakta fayda var. Hiçbir indikatör %100 kazanç garantisi vermez arkadaşlar. Ardından Supertrend adında bir tane indikatör var. Supertrend indikatörü nereden alıp, nereden satmamız gerektiğinin sinyalini veren bir indikatör. Fakat ben bunu çok kullanmıyorum. Çünkü çok şaşırtmacalı bir indikatör desek yeridir. Hemen başlayalım. Super Trend indikatörü hemen buradan şuraya Super Trend adı altında yazdığımız zaman şunu kullanabilirsiniz. Kıvanç Özbilgiç bunu yapan kişi bir Türk arkadaşlar. Buradan buy ve sell sinyallerimizi görüyoruz. Buy sinyali verdiği zaman işleme girebiliriz. Buradan girdiğimizde sell sinyalini görene kadar İşlemde kalabiliriz. %43 vermiş. Ardından tekrardan vermiş. %27 vermiş. Benim bu indikatörü kullanmama sebebim aynen şu oluyor. Şimdi burada şu bölge bir direnç bölgesi olmuş oluyor. Burada bir direnç görmüş oluyor indikatör. Bu mum buranın üzerinde kalıcılık sağlarsa bu sinyali veriyor. Ama olası bir ters durumda. Mesela siz burada işleme girdiniz değil mi? Bay sinyalimi gördüm ve işleme girdim. Herhangi bir terslikte mum Buranın altına sarkarsa bu sinyal tekrardan SAT sinyaline dönüşebiliyor. Devam edelim arkadaşlar. Benim kullanmış olduğum indikatörlerden bazılarına gelelim. Bu arada bu al-SAT sinyalinin bir diğeri de e, doğu blok sistem. Bu da al-SAT stratejisi sağlıyor sizlere. Tekrardan bunları kapatalım şimdi. Tekrardan girelim. Şimdi mavilim indikatörü var. Bu da Kıvanç hocamızın yapmış olduğu bir indikatördür. Mavilim indikatörü kullanımı çok basit olan bir indikatör. Şu seviyeden al, şu seviyeden sat, şunu takip et gibi hiçbir şey yok kesinlikle. lim indikatörü günlük bazda en iyi çalışır arkadaşlar. Günlük bazda mavilim indikatörüne baktığımız zaman bizlere neyi gösteriyor? Şimdi burada mavi ve kırmızı çizgiler var. Bu çizgi neyi bizlere göstermek için çizilmiş? Mum grafiğine baktığımız zaman lim indikatörü bizlere diyor ki bu grafik, bu çizginin Üzerine çıktığı zaman ve üzerinde de günlük kapanış yaparsa bir yükseliş gelebilir. Hemen şuradan baz alalım. Şurada bir yükseliş olmuş mesela. Tabii stoplu gitmekte de her zaman için fayda var. %500'lük bir yükselişi önceden göstermiş mesela. Ardından bir düşüş sinyali vermiş. Bu çizgi burayı kestiği zaman yüzde 48'lik bir düşüşü de önceden göstermiş. Tekrardan yukarıya kestiğinde de yüzde 41'lik bir yükseliş şu anda mevcut. Ve şu anda da bu bölgenin üstünde seyrediyor. Olası bir düşüş olabilir diyor Bitcoin'de yatırım tavsiyesi değildir. Ardından devam edelim. Mavi indikatörümüzü kapattık. Mavi indikatörümüzü kapattığımız zaman bizim bir tane daha indikatörümüz var arkadaşlar. Price Action Channel adı altında bir indikatör. Bu indikatör en verimli şekilde kullanmak için 2 Aşi mum grafiğini kullanmamız gerekiyor. Bu indikatör Long ve Shortçular için yapılmış bir indikatör. Spot alımlarda da kullanabilirsiniz. Ama ağırlıklı olarak Margin işlemlerde kullanıldığını düşünüyorum ben. Birkaç kere de kullandım, denedim. Ciddi anlamda güzel çalışan bir indikatör. Yine günlük bazda bakalım. Günlük bazla baktığımız zaman short ve long sinyallerimizi görüyoruz. Bu sinyaller bizlere işleme gireceğimiz bölgeleri gösteriyor. Long sinyali gelmiş olduğunda bitcoin'i longlayabilirsin diyor. Ardından short sinyali görene kadar da satmamamız gerektiğini söylüyor. 4 saat baktığımız zaman da gayet güzel çalışmış. Bunun çalışma mantığı al-sat sinyali veren indikatörle hemen hemen aynı bir destek direnç bölgesi. ...var ve bu destek direnç bölgelerine göre sinyaller veriyor. Bu sinyaller kesinlikle %100 sizlere kazanç sağlayacak değil. Ee, tabii ki sizlerin kararı asla tek bir indikatöre bakarak işlem açmayın. Ve şunu da hatırlatmakta fayda var. En iyi indikatör yaptığınız, kendi yaptığınız analizdir arkadaşlar. Bir diğer videomda destek ve direnç çizmeyi, tren çizgisi nasıl çekilir... Bunları göstereceğim. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.